Oy, bu nemiş ya, oğlum ilk yazmış da. Bizet <gülüyor> be sukat yapacaksınız kardeş. Bir sukat değil, ukaç yaparız kardeş. Az katla bir tane yap. İki setim daha var abi. Oğlum baştan lan latesin ha? Makine satılsın. Ha? Şenasta bak ya. Oğlum ifa, namusuma makine gibi oldum mu?